Aklıma neden bu ayrılık var? E, i̇bret oldum şarkılara, şarkılara. Yazdım çizdim kalbime Kabuk bağladı ne? Koydum gel dedim o, o. yazdım kış oldum olmadı zarar ziyan oldum olmadı ay manşık. Divane oldum Olmadı Siyahına beyaz oldum Olmadı Yüreğim içine koydum Gel dedim oh, oh. Yazdım kış oldum Olmadı Zarara ziyan oldum Olmadı Ayıma şık oldum Koydum gel dedim oh, oh. Yazdım kış oldum Olmadı Zarar Ziyan oldum olmadı Ayıma olmadı. ışık Oldun gelmedim